2 tam 4 bölü 5'in tersini bulun. Evet, bulalım şimdi tersini düzünü hepsini bulalım. Bu kesrin tersini bulmak istiyorsak, öncelikle bu kesri bileşik kesir olarak yazmalıyız. Şu anda bir karmaşık kesir. Şimdi bunu bir bileşik kesire çevirelim. Güzel. 2 tam 4 bölü 5, evet, bunu bir bileşik kesir olarak yazacaksak, payda yine 5 olacak. Ama pay 5 çarpı 2, artı 4'ün sonucuna eşit olacak. Zira, 2 zaten 10 bölü 5'e eşittir. O şekilde yazalım. Yani, 2 çarpı 5 artı 4, 2 kere 5, 10. Evet, 10 bölü 5 ve 2 aynı değerdir, değil mi? 4 bölü 5 de sabit duruyor. Bu kısım, 2 çarpı 5 artı 4'ten 14 oluyor. 14 bölü 5. Bu ikisi eş değer kesirler. Bu, karmaşık kesir olarak yazılmış. Bu da bileşik kesir olarak. Bileşik kesir, payı paydasından büyük olan kesre denir. Şimdi bu kesrin tersini bulmak istiyoruz. Bunu yapmak için de payda ve payın yerlerini değiştirmemiz yeterli. Yani kesri baş aşağı çeviriyoruz. Yani bu kesrin tersini bulmak istiyorsak, 5 ve 14'ün yerlerini değiştiriveriyoruz hemen. Yani bu kesir 14 bölü 5 yerine 5 bölü 14 oluyor. Hepsi bu kadar.